Selam boğa arkadaşlarım. Ben Şengül. Nasılsınız? İyi misiniz? Sevgili boğa arkadaşlarım inşallah iyisinizdir efendim sizler için. Ekim ayında benim sevgili boğa arkadaşlarımı neler bekliyor? Sizler için şöyle güllü fincanımı açacağım. Bir falınıza bakacağım sizler için. Ardından da birkaç tarot bakıp fazla uzun vadeli çekemeyeceğim canlar, sevgili arkadaşlar. Çünkü yüklemelerde biraz sıkıntı yaşıyorum bundan dolayı da affınıza sığınıyorum. şöyle 12-13 dakikalık inşallah fazla aşmam süreyi sevgili boğa arkadaşlarıma Ekim ayında neler bekliyor şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlar karıştıraraktan çevirdik Evet sevgili boğacıklarımı neler bekliyorlarmış güzel arkadaşlarım benim güçlü boğalar hmm, Aslında sizler de bakın yavaş yavaş feraha doğru gidiyorsunuz sevgili boğa arkadaşlarım yalnız tabi ister istemez geçmişten haksızlığa uğramış olan boğa arkadaşlarım var muradını alamamış olanlar var yalana dolana uğramış ne bileyim canı yanmış istediği gibi şöyle bir eş bulamamış veya buldum zannetmiş de bulamamış bulamadığını anlamış bir şekilde Hayattan mutluluğunu alamamış olan sevgili boğa arkadaşlarımın içinde bir karamsarlık, bir karamsarlık efendim tıpkı böyle ne olursa olsun sevgili boğa arkadaşlarım asla umudumuzu yitirmiyoruz. Bakın her bütün boğalar kötü mü? Tabii ki dediği bakın ferahlığı görüyor musunuz? Oralara ermeniz için şu ferahlığı yaşamanız için şuradaki arkadaşlarıma söylüyorum. Lütfen sabır sabır ya sabır evren işini bilir canlar şöyle bir bakalım hmm, çok güzel harika tamam Oo, çok güzel temiz tertemiz haberleriniz var sevgili boğa arkadaşlarım resmen kuşlarınız havalanmış böyle bir şey yok hakikaten yurt dışından bile güzel temiz haberleriniz var hemen kuşun yanında uçakta çıkmış yurt dışında anne baba sevgili eş ne bileyim bir dostunuz da olabilir güzel temiz haberler gelecek gayet güzel Tamam biraz sağlık olarak sizde şöyle söyleyeyim yüzde otuz iyi yüzde otuz sıkıntılı yüzde canlar şimdi yüzde olarak söylüyorum bakın yüzde otuz iyi yüzde otuz sıkıntılı yüzde otuz ameliyat çıkmış. Hatta bu ameliyatlar örneğin İstanbul'dasınız Ankara'da olacak ama güzel olacak fena geçmeyecek sağlık olarak biraz böyle otuzlu 30 otuzlu çıkmışsınız canlar. %100 sağlık zaten kimsede yok rahat olun sıkıntı yok rahat olun Allah ne bileyim ya böyle başka keder vermesin değil mi canlar elimiz ayağımız tutuyor mu sevgili bu arkadaşlarım dört dörtlük yaşantı yok sıkmayın canınızı hmm, bakın burada mantarınız çıkmış sevgili bu arkadaşlarım karıştırmayayım ben çünkü koçtan bir giriyorum sevgili boğa arkadaşlar balıktan çıkıyorum 6. burçta mola veriyorum bir 15-20 dakika o yüzden balığa boğa boğaya koç diyebilirim ama boğa boğadayım şu anda sevgili arkadaşlarım mantarınız çıkmış kalemim de yok ki bırakıverdim kalemi neyse mantarınız çıkmış şöyle söyleyeyim ben size ekim ayı açılımı bu sevgili boğa arkadaşlarım bay bayan hepinize söylüyorum hmm, nasıl anlatayım ben size şimdi bu mantarı ekim ayı içerisinde bazı kozlar elinize geçebilir Yakınlarınızla alakalı olabilir, iş hayatınızla alakalı komşular, çevreler, geçmişe dayanan herhangi bir şey. Yalnız bu koz biraz sıkıntılı bir koz olacak canlar. Çünkü karanlığın içinde çıkmış mantar ele koz geçmesi demektir. Ya bazı arkadaşlarımız bilmeyebilir de derler ki mutlaka yorumlara Şengül koz ne? Koz ne? Bir açık, bir fırsat. Hoş aslında bunu söylemek de iyi bir şey değil benim açımdan ama açıklamasını da yapmak durumundayım. Nasıl yapayım ben size bunun açıklamasını? Canlar Allah'ım ya Rabbim ya bu kozu ben size ne bileyim bir açık yakalayacaksınız canlar. Örneğin dilim varmıyor söylemeye örnek veriyorum. Ya Allah Allah anlayın bir komşunuzu örneğin bir vaziyette görüyorsunuz. Örneğin aa aman Allah'ım. İşte bu bir koz, bu bir açık elinize örneğin örnek iş yerinde çalışırken bir arkadaşınız bir şey yaparken görüyorsunuz anlayın ya Aha işte buyurun elinize koz geçti böyle kozlar elinize geçecek bunlara iyi değerlendirin affınıza sığınıyorum sevgili bu arkadaşlarım diyeceksiniz ki ne yapalım Şengül karşı tarafı tehdit mi edelim yo yo, yo yo yanlış anlamayın ne olur anlayın ne demek istediğimi tek kelime daha uzatmayacağım elinize kozlar geçiyor yalnız sıkıntılı kozlar bunlar öyle hemen de atmayın ortaya haberiniz olsun sıkıntılı kozlar siz bilirsiniz canlar ben size tabii ki şöyle böyle demiyorum da yani anlayın benden söylemesi mantar budur şekerim canlarım benim <gülüyor> elinize kozlar geçecek açıklar elinize açık geçecek şans geçecek ya ben daha ne diyeyim bilmiyorum ki ama sıkıntılı Neyse sevgili Boğa arkadaşlarım bakın ben size şöyle söyleyeyim Ekim ayı içerisinde tamam sizlerde sıkıntı çıkmış iş hayatınızda nasıl diyeyim böyle şimdi ya başkasının işinde çalışıyorsunuz ya kendi işinizi yapıyorsunuz hiç fark etmiyor genel olarak söylüyorum. Böyle bir şeyleri sıkıntıları borçları harçları atlatmak için baya bir işe vereceksiniz kendinizi baya baya işe vereceksiniz ama Ekim ayı içinde sevgili çalışan arkadaşlarım pek sıkıntıyı atlatılacak gibi görünmüyor. Çünkü biraz biraz size sıkıntılı çıkmış bundan dolayı iş yükünüzde artış var sadece iş yükünüzde artış çıkmış İş yükünüzde bir artış durumu var ama parayla alakalı güzel haberler. Belki maaşınıza zam alabilirsiniz ya da küçük çaplı küçük miktarlarda borç verdiniz veya bir yerden alacağınız var. Bu tür güzel haberler sizlere ulaşacak maddiyatla alakalı kuyruğunda kanadının ucunda küçük küçük ama küçük balıklar olan kuşlar çıkmış canlar. Güzel balığın küçüğü büyüğü olmaz balık balıktır güzel şeyler gelsin gelsin küslerinizde barışlar çıkmış canlar. Karşı partnerlerinizden barış elleri uzanacak ve bu barış elleri barışlar sağlandıktan sonra da zafer'e doğru güzel yere doğru gidecek birbirinizi onaylayacaksınız hadi bakalım güzel çıkmış çok güzel sıkıntılı olan arkadaşlarım var beklemedesiniz hiç merak etmeyin buradaki enerji sevgili Boğa arkadaşım size ne veriyor biliyor musunuz tamam Ekim ayı içerisinde sıkıntılı çıkmışsınız Evlilik hayatınızda da biraz sıkıntılar var çiftler olarak sorumluluklar artmış bazı yerlerde anlaşmazlıklar var iş hayatı da aynı şekliyle biraz önümüzü göremiyoruz iş yükü artmış bazı yerlerde haksızlıklar çıkmış canlarım benim karışık karışık karışık bir şeyler çıkmış çıkmamış demiyorum ama maddiyatla alakalı Ekim sonrasında güzel başarılarınız gelecek Yalnız Ekim ayı içerisinde buradaki açılımım şu işareti veriyor sizler için. Artık bunu da söyleyeceğim canlar. Artık böyle bir şeyi de başlattım. Sizlere ne mesaj veriyor? Mahrum olmak istemiyorsan ama maddiyattan ama aşk hayatından mahrum olmak istemiyorsan lütfen boğa sabırlı ol diyor. Ekim ayı içerisinde evrenin size mesajı sabırlı ol güzellikler hayatına daha sonra gelecek diyor güzel kardeşlerim biraz sabır lütfen sabırlı olun mahrum olmayın benim burada gördüğüm canlar nişanlılar veya yeni yeni kısmet yapacak olanlar ekim ayı içerisinde onlar süper çıkmış aman Allah'ım muazzam çıkmış boğalar hadi iyisiniz süpersiniz lütfen sabredin sabırlı olun ardından Sizlere güzellikler gelecek evren size sevgili arkadaşlarım şu vaziyete bakmayın burada benim tabağımın şu kısmında bir çıkıntı var içinde de oyuk var oraya takındı kaldı artık çıksın çıkabilirse sevgili bu arkadaşlarım fazla da size çevirmeyeceğim çünkü ad vermiyorum ama bazı arkadaşlar taş atıyorlar bana neymiş efendim gösteriyormuşum tamam ben de böyle yaparım tamam öyle olsun neyse bakın ferahlık yine de göstermeden duramıyor ki şengül arkadaşlar ne yapayım bilmiyorum ki siz şu vaziyete bakmayın sevgili boğa arkadaşlarım şuradaki çıkıntıdan dolayı iç kısımda kaldı iç kısımda kaldı sevgili boğa arkadaşlarım bakın savurdukça iniyor aşağıya neyse fazla savurmayayım ki örtüm batmasın buyurun damladı zaten sevgili arkadaşlar görün ferahlığa doğru gideceksiniz burası dış, dış dünyamız sevgili boğalar lütfen sabır evren size sabır veriyor bir şeylerden mahrum kaldınız zaten diyor geçmişten geçmişten mahrumiyetiniz var bunu diyor daha beter batırmamak için lütfen sabırlı ol sabırlı acayip güç elde edeceksin maddi manevi diyor sizler için evren lütfen boğa kardeşlerim sabırlı olun ekim ayı içerisinde evren size sabır veriyor ondan sonra bakın çok güzel tertemiz yere doğru gideceksiniz şunu da aktı olarak kabul edin orada tıkındı kaldı sevgili boğa arkadaşlarım şimdi dediğim gibi Ekim ayı içerisinde biraz sıkıntılı çıkmış boğa kardeşlerim %70'i sıkıntılı çıkmış canlar. Şimdi bazı bu arkadaşlarımın dediğim gibi ya aşk beklentileri var ya iş beklentileri var ya alacak beklentileri var değil mi canlar? Ekim ayı içerisinde haberler bekliyorsunuz üzülerek belirtmek durumundayım dediğim gibi o haberler gelmiyor. Gelmeyecek canlar gelmemesinden dolayı da kendinizi üzgün kırgın hissedebilirsiniz. Ya bir aylık bir süreç bir ayın içinde bu gelmeyebilir Evren ne diyor sabırlı ol buğa daha sonra gelecek diyor. Burada da boşanmalar çıkmış canlar. Boşanmalar çıkmış. Tamam boşanmalar olabilir. Her evlilik ömürlük diye bir şey yok canlar. Böyle bir şey yok. Kaderimiz neyse biz bunu yaşamak durumundayız. Boşanmalar çıkmış. Boşanıyorsunuz. Boşanmalar gerçekleşiyor. Bundan dolayı da yine karşı partnerleriniz bayağı bir üzüntü yaşayacaklar ben yuvamı kaybettim ben partnerimi kaybettim diyerek bayağı bir üzüntü yaşama durumları var bundan dolayı da birazcık size saldırı yapabilirler sözlü sözlü sözlü saldırılar olabilir kavgalar olabilir aman aman dikkatli olalım bakın güzellerim canlarım şöyle yapayım ben size bakın resmen burada çıkmış Murat atlarınızın üstündesiniz Yalnız bu sabır istiyor canlar Resmen çıkmışsınız Aman Allah'ım sevgililer Nişanlılar Evli çiftler Küçük küçük çıkmış ama Aman Allah'ım pardon parmağımla da bozdum resmen ama Çoğunluk burada Muazzam yere doğru gideceksiniz ya Biraz sabır canlar Hakikaten lütfen şu Ekim ayını atlatın sabır sabır sabır Ekim ayı size sabır veriyor tamam mı Sevgili boğa kardeşlerim güzel insanlar tamam mutlaka olacaktır bakın ardından da çok güzel ağaçlarınız çam ağaçlarınız belirmeye başlamış lütfen biraz sabır şunu zaten saymıyoruz onu aktı görelim tamamdır gerçekten çok güzel yüzde yetmiş sıkıntı var yüzde otuz harika güzel çıktı Sizler için Ekim ayı biraz sabır. Biraz sabır size sabır veriyor. Lütfen hemen işinizde terslikler olabilir. Evliliğinizde terslikler olabilir sevgili Boğa arkadaşım. Kaderi değiştirmek isteyebilirsiniz. Yapmayın bunu yapmayın. Sabır sabır. Bir aylık süreçte sabır diyor. Bir anda biz bunu değiştiremeyiz canlar. Sürprizler gelecek yapmayın. Yoğun duygular Buyurun sevgili bu arkadaşlarım süreklilik. Şimdi sevgili bu arkadaşım iş hayatınız sabrederseniz sürprizli gelecek demektir. Bir anda olmuyor bu. Bu kartımız sürprizli gelecekten söz ediyor. Sürprizli gelecek iş yükünüz artacak. Harıl harıl derler bizde çalışacaksınız. Sürprizli geleceğe ereceksiniz. Ne zaman? Ekim sonrası tabi Kasım ayına da bakacağız. Bakayım Kasım bize ne sunacak. Sevgili bu arkadaşlarım için. İş hayatınız, aşk hayatınızda ise. Tamam biraz tartışmalar çıkmış. Sevgili arkadaşlar. Ama genel anlamda baktığımızda yoğun duygular demektir. Zaman zaman partnerlerimiz bizi kızdırabilir. Zaman zaman anlaşmazlıklar aramızda doğabilir. Adli olay da demektir kartımız sevgili arkadaşlar. Biz yine de her şeye rağmen... Yoğun duygular hissedelim adli olay yapmayalım tamam mı canlar öfkemize sinirlerimize hakim olalım sürprizli geleceği lütfen kaçırmayalım sabır sabır ya sabır diyor sizler için evren adalet yerini bulacak diyor sağlıkta bakın geçmiş hatalarını göz önünde bulundur sağlığınla ilgilen diyor sağlığına dikkat et sağlıklı olman için dikkatli ol sürekli olarak diyor çalış çalış kendine bak koy verme salma kendini diyor doğrusu budur diyor sevgili baba kardeşim için güzel insan için kim söylüyor bunu efendim buradaki açılımı söylüyor sürprizli gelecek yoğun duygular Adil yaşam adil sağlıklı yaşam sağlıklı teraziye dengeleyelim diyor sürekli sağlıklı olalım mutlu olalım diyor akışta kalalım diyor sağlığımız için akışta kalalım mutluluğu kendimiz yaratalım diyor şu an buradaki açılımım sevgili bu arkadaşlarım için lütfen biraz sabırlı olun her şey güzel gidecek sizler için sizleri kıran üzen partnerleriniz patronunuz Arkadaşlarınız, komşularınız, çevreniz, her kim ise canınızı yakan, sizleri üzen, kıran, paramparça yapan her kim ise Ekim ayı içerisinde meleğim diyor ki Evren söylüyor bunu Şengül söylemiyor. Affet diyor. Allah'a havale et ama sen affet diyor. Yüreğindeki ağırlığı bırak. Affetmenin hafifliğini Huzurunu yaşa sevgili Boğa diyor. Kim söylüyor? Efendim evren söylüyor. Melekler sizlere Ekim ayı içerisinde bu mesajı veriyor. Evet sevgili Boğa arkadaşım. Ekim ayı genel açılımınızın sonuna geldik. Bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki açılımlarımda...